Kahve dünyada son derece popüler ve yaygın olarak tüketilen bir içecektir. Kahve dünyada sudan ve çaydan sonra en çok tüketilen içecek olup hanelerin %90'ından fazlasında mevcuttur. Dünyada her gün 2,5 milyar bardak kahve tüketiliyor. Aslında kahve bir meyvedir. Kırmızı renkte ve alıç benzeri bir meyve olan kahve meyvesi ağaç üzerinde yetişir. Kullandığımız kahve ağacın tohumlarından yani çekirdeklerinden meydana geliyor. Kavrulmuş kahve çekirdeklerini evimiz ilk görüşte tanıyabiliriz. Ancak yeşil ve parlak yaprakları, kırmızı meyveleri ve beyaz çiçekleri ile kahve ağacını tanımak sandığınızdan daha zor olabilir. Kahvenin ilk önce çiğ meyve olarak tüketildiği görülüyor. Daha sonra günümüzdeki gibi içilmeye başlanmış ve günlük yaşamdaki yerini almıştır. Dünyada Türk kahvesinin adını ve ününü duymayan azdır. Türk kahvesi çok konsantre bir tada sahip özel bir stildir. Kahve Türkiye'de üretilmemesine rağmen Türk kahvesi denilince Türkiye dünyada muazzam derecede öneme sahip bir ülke olarak kabul ediliyor. Dünyada ilk kahve dükkanı 1554'te bugün Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da açıldı. 1554 yılında Türk kahvesi Halepli, Hukum ve Şamlı Şems tarafından İstanbul'a getirilmiştir. Tatakale'de bir dükkan açıp kahve satmaya başlamışlardır. İstanbul'da ilk kahve dükkanının açılmasıyla Osmanlı'da kahve ve kahvehane kültürü başlamış oldu. Kahve dükkanı dünyada bilinen ilk kahve dükkanı olarak tarihe geçmektedir. Avrupa'da ilk kahve dükkanı 1645 yılında İtalya'da açılmış, yani İstanbul'dakinden yaklaşık 90 yıl sonra açılmıştır. Kokusu dahi enerji vericidir. Kahve içer içmez etkili olması sadece 10 dakika sürer. 45 dakika sonra ise uyanıklık hissi ve enerji verir. Etkisinin süresi bireyin metabolizmasına bağlı olarak 3 ila 5 saat sürebilir. Adenosin beyinde yorgunluk ve uykulu hissetmenin sorumlusudur. Kafein beyindeki adenosin reseptörlerine bağlanır ve etkilerini engeller. Bu yüzden kafein aldığınızda uyanık hissedersiniz. Adenosin reseptörlerini etki eden kahve insana daha fazla enerji verir. Kahvenin vücuda faydalı birçok özelliği vardır. Günde 1 ila 3 fincan kahve içmenin kanser ve kalp hastalığından kaynaklı ölüm riskini %16'ya kadar azaltabileceği tahmin ediliyor. Kendisi yüksek düzeyde antioksidanların yanı sıra potasyum, magnezyum, ve B vitaminlerine sahiptir. Araştırmalar kahvenin depresyonu azalttığını ve enerji verdiğini gösterdi. Araştırmalar alzheimer hasta soğuma riskinde, tip 2 diyabet gelişme riskinde azalma etkisinin dışında Parkinson hastalığına karşı koruma sağladığını gösteriyor. Her gün kahve içmenin kilo vermenize yardımcı olabileceğini uzmanlar söylüyor. Düzenli olarak kahve içmenin alınan kalorileri yakabileceği ve vücudunuzun metabolizma hızını arttırarak otomatik olarak kilo verme sürecine yardımcı oluyor. Kahvenin bağışıklık sistemini güçlü ve sağlıklı tuttuğu da bilinmektedir. Genel olarak kremalı kahve sade kahveden %20 daha yavaş soğur. Bu birkaç nedenden dolayıdır. İlk olarak içecek ne kadar koyu olursa o kadar hızlı ısı verir. Kremalı kahve sade kahveden daha kalındır ve dışarıya daha yavaş ısı verir. Bu nedenle kahveye krema eklendiğinde kahve daha sıcak kalır. İlk soğuk krema ilave etmek kahveyi biraz soğusa bile daha sıcak tutar. 18. yüzyılda insanlar ilk olarak kahve fincanının servis tabağını kahveyi soğutmak için kullanıyorlardı. Bu servis tabakları günümüzdekilerden daha derindi ve farklı bir yüzeye sahipti. Bu da kahveyi daha hızlı soğumaya bırakıyordu. Kahveyi soğutmak için içmeden önce servis tabaklarına biraz kahve döküyorlardı. Bu yöntem zamanla unutuldu ve terk edildi. Kahve dünyadaki en uzun ömürlü kedinin su dışında günlük içeceğiydi. Kempuff, 38 yıl yaşayan bir kediydi. En uzun yaşayan kedi olarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir.